Merhabalar, 30 Nisan 2022 tarihinde iletişim gezegenimiz Merkür İkizler Burcu'na geçecek. Merkür'ün ikizler burcu geçişi bizlere nasıl etkiler getirecek bunlardan bahsedeceğim. Merkür ikizler burcundayken hangi gezegenlerle etkileşime girecek bu tarihlerden bahsediyor olacağım. Ve bunun yanı sıra aynı zamanda burçlara ilişkin da paylaşıyor olacağım. Biliyorsunuz 30 Nisan tarihinde aynı zamanda boğa burcunda parçalı bir güneş tutulması yaşanacak. 10 derece boğa burcunda yaşanacak. Bu konuya dair ayrıca bir video paylaşmıştım. Eğer dinlemediyseniz mutlaka tutulma videomu dinleyin derim. E, orada burçlara ilişkin yorumları da paylaşmıştım. E, burada artık 30 Nisan tarihi itibariyle tutulmalar döngüsünü başlatıyoruz. Şimdi biliyorsunuz Merkür e, Boğa Burcu'ndayken özellikle sahip olduklarımız, ekonomik durumumuzla alakalı e, durumları değerlendirmemize yardımcı oldu. Merkür İkizler Burcu'na geçtikten sonra o kafa karışıklığımızın bir nebze olsun hafifleyeceği, e, elimizdeki işlere daha kolay bir şekilde odaklanabileceğimiz e, bir süreç başlıyor olacak. Merkür'ün ikizler burcu geçişi tabii ki kendi yönetici e, burcunda bulunduğu için e, bu noktada Merküryen konularda daha e, büyük başarılar sağlayacağımız bir süreci işaret etmekte. E, Odağımızın daha doğru bir şekilde, daha analitik bir şekilde çalışması. E, sağlanabileceği bir sürece işaret ediyor. Merkür ikizler burcundayken daha çok sosyal çevremizle iletişim halinde olabiliriz. Kısa mesafeli seyahatlere önem verebiliriz. Yeni şeyleri araştırmak, yeni şeyler konuşmak ve paylaşmak adına uygun bir süreç olabilir. Merak ettiğimiz konular üzerine eğilebiliriz. Yeni maceralara atılmak, olayları mantık süzgecinden değerlendirebilmek söz konusu olabilir. Tabii ki Merkür ikizler Burcu'ndayken bazen ikilemleri getiriyor. Aynı anda iki farklı konuyla uğraşmak, kafa karışıklığı, bazen ruh halimizde dengesizlikleri de getirebiliyor. Çok sık karar değiştirme durumu söz konusu olabilir. Kararsızlıklar ön plana çıkabilir. Kelimelerle aramızın çok iyi olacağı, yazı-çizi işlerinde çok başarılı olacağımız bir süreç başlıyor olacak. İletişim ve zekanın gezegeni olduğu için Merkür özellikle bu konularda. Pratik çözümler istiyorsak hayatımızda, Gizler Burcu'nun bulunduğu alanlarda bunları hayatımıza entegre etmemiz daha kolay olacaktır. Aynı zamanda iletişim kurma noktasında daha sosyal, daha meraklı, daha girişken olacağımız bir süreçte Merkür'ün ikizler burcu geçişiyle sağlanacaktır. Bunun öncesinde Merkür Boğa Burcu'ndaydı ve Merkür Boğa Burcu'nda biraz daha sabit fikirli, yavaş ve temkinli bir enerji içermekteydi. Sağlam adımlar atmak için bazen e, atalet halinde kalmak, tembellik enerjisini de çalıştırabilmekteydi. E, dolayısıyla e, inatçılık gösterdiğimiz, stabil olmaya çalıştığımız alanlardan bizi biraz daha esnek e, forma getirip, daha rahat bir şekilde ilerlememizi sağlayacaktır. İlgi alanlarının çok artacağı ancak çabuk dağılacağı bir süreçten bahsedebiliriz. Uzun e, soluklu bir konuya derinlemesine odaklanmak, Merkür izler burcundayken biraz zor olabilir ama bilgi toplamak, merak ettiğimiz konuları tamamlamak adına da uygun bir süreç olacaktır. Zekice sohbetler yapılabilir, zekamızı göstermek adına uygun bir süreç olacaktır aynı zamanda. El becerileriyle, el işleriyle alakalı da yine Merkür'ün İkizler Burcu geçişi oldukça etkileyici ve faydalı bir süreci işaret ediyor olacak. Bakalım Merkür'ün İkizler Burcu geçişiyle birlikte hangi gezegenlerle ne gibi etkileşimler olacak? özellikle Mayıs ayının önemli bir kısmında Merkür'ün etkileşimini hissediyor olacağız. Bu süreçte 10 Mayıs tarihinde Merkür'ün 4 derece ikizler burcuna kadar ilerlemişken retro hareketinin başlayacağını görüyoruz. Merkür retro harekette iken biliyorsunuz Artık merküreyen konularda, iletişim, anlaşmalar, sözleşmeler, görüşmeler, sözler ve taahhütler noktasında daha temkinli olunması gereken bir sürece giriş yapacağız. Ee, ancak e, bu esnada tabii ki eski işlerimizi, eski projelerimizi tamamlamak adına da bir takım fırsatlar ön plana çıkacaktır. Yani e, eski işlerimizi tamamlamak için, eski verdiğimiz sözleri tutmak için, düzen ve organizasyon için e, uygun bir süreç olsa da yeni imzalar atmak, yeni sözleşmeler yapmak adına çok da uygun bir süreç. Olmayacaktır. Merkür retro süreçleri arkadaşlar. Ee, Tabi merkür retro hareketine ikizler burcunun 4 derecesinde başladığından e, akabinde devam eden süreçte merkür artık e, boğa burcuna kadar gerileyecek ve 23-24 Mayıs civarında Merkür boğa burcuna doğru gerilemiş olacak arkadaşlar. Dolayısıyla bundan sonraki sürece tekrar Merkür'ün boğa burcu etkisiyle yani 24 Mayıs sonrasını tekrar Merkür'ün boğa burcu enerjisiyle hissediyor olacağımız için esasında Nisan ayının başlangıcını hatırlatan etkileşimler olacak Mayıs ayı sonları itibariyle. Evet bakalım Merkür İkizler burcundayken ve Merkür İkizler burcunda retrodayken bizlere ne gibi etkileşimler getirecek? Hemen yükselen burçlara ilişkin birkaç cümle paylaşalım. Sevgili koçlar, Merkür İkizler Burcu'ndayken özellikle yakın çevre ilişkilerinizin gelişeceği, yeni anlaşmalar ve sözleşmelere daha sıcak bakacağınız, belki kısa mesafeli seyahatlerinizin artacağı bir süreç söz konusu olacak. Ancak 10 Mayıs tarihinde Merkür Retro Hareketi'ne başlayacağı için bu anlamda yeni adımlarınızı 10 Mayıs tarihine kadar tamamlamanız gerekmekte. Onun sonrasında ise yakın çevrenizle alakalı problemler veya sorunlar varsa bunları çözümlemek adına bir takım fırsatlar yakalıyor olacaksınız. Güzel bir süreç olmasını dilerim. Hoşçakalın. Sevgili boğa burçları, Merkür'ün ikizler burcu geçişi ikinci evinizde etkili olacak. Özellikle kaynaklarınızı, parasal durumunuzu, gelir ve gider dengenizi yöneteceğiniz bir süreç söz konusu olacaktır. Yeni gelir kapıları elde edebilirsiniz. Mevcut gelir kapılarını yönetmek veya güncellemek adına adımlar atabilirsiniz. Bunun yanı sıra 10 Mayıs tarihinde Merkür Retro Hareketi başlayacak. Dolayısıyla bu anlamda yapacağınız harcamaları 10 Mayıs tarihine kadar yapmanızı ve maddi anlamda atacağınız adımları bu tarihe kadar planlamanızı tavsiye edeceğim. Güzel bir süreç olmasını dilerim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgili ikizler Burçları, Merkür Burcunuza geçiyor ve artık sizin rahatlıkla kendinizi ifade ettiğiniz bir süreç başlayacak. Uzun zamandır kendinizi dinlemeye aldınız. Belki birçoğunuz bazı sağlık problemleriyle uğraşmak durumunda kaldı. Artık sahne sizin, söz sizin, sıra size geldi sevgili ikizler Burçları. Tabii 10 Mayıs tarihine kadar bu dönemi değerlendirmeniz gerekiyor. Çünkü 10 Mayıs tarihinde Burcunuzdaki Merkür Retro Hareketi'ne başlayacak. Bu etkileşim özellikle imaj değişiklikleri veya fiziksel bazı etkileşimler adına 10 Mayıs tarihine kadar adımların atılması gerektiğini ifade ediyor. Aksi halde bazı aksaklıklar ve gecikmeler söz konusu olabilir. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgili yengeç burçları, Merkür'ün ikizler burcu geçişi 12. evinizde etkili olacak. Özellikle bu süreçte ruhsal bir takım mesajlar alabilirsiniz. Rüyalarınız ve geçmişle alakalı karşılaştığınız durumlar karşınıza çıkabilir. 10 Mayıs tarihinde Merkür Retro Hareketi başlayacak. Bu süreçte özellikle geçmişte bağlantılı kişiler veya olaylar kapınızı çalabilir. Ve bunlarla alakalı bir takım yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Ancak geçmişten gelen kişiler 10 Mayıs sonrasında... Fırsat vermemeye çalışın. Onlarla kapanmayan bir hesabınız olabilir ama yeni adımlar atmak adına çok da uygun bir süreç olmayacaktır. Sevgili yengeç Burçları, Güzel bir süreç olsun inşallah. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgili Aslan Burçları, Merkür'ün İkizler Burcu geçişi 11. evinizde etkili olacak. Bu etkileşime baktığımız zaman özellikle hayaller, idealler, sosyal çevreler alanında bir hareketlilik durumu söz konusu. Yeni bir sosyal çevreye dahil olabilirsiniz. Hayallerinizi gerçekleştirmek adına doğru kişilerle kontak kurabilirsiniz ve iletişimde olabilirsiniz. Yeni arkadaşlıklar ve dostluklar kurulabilir bu süreçte. Ancak 10 Mayıs tarihinde Merkür Retro Hareketi ile beraber bu alanda bir gözden geçirme sürecine tabi tutacak sizi. Belki eksiklikleri tamamlamanız gerekecek. Ancak yeni hayaller için, yeni idealler için adım atmak ve aktif olmak için çok uygun bir süreç olmayacaktır. Güzel bir süreç olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgili Başak Burçları, Merkür'ün İkizler Burcu geçişi haritanızın 10. evinde etkili olacak. Kariyer hayatınıza dair daha aktif olduğunuz, daha e, enerjik olduğunuz ve kariyer ayarlarınızı gerçekleştirmek adına doğru kişilerle kontak kurduğunuz bir süreç aktif olacak. E, tabii 10 Mayıs tarihinde Merkür 10. evinizde retro harekete başladığı için bu tarihten sonra çok keskin adımlar atmak e, çok uygun olmayacaktır. Bu tarihten itibaren... Artık e, işleriniz ve planlarınızla alakalı eski durumları toparlamak yerinde olacaktır. Ancak yeni adımlar için e, bu sürecin bitmesini beklemeniz gerekiyor. Sevgili Başak Burçları güzel bir süreç olsun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili terazi burçlarım. Merkür'ün ikizler burcu geçişi haritanızın 9. evinde etkili olacak. Bu etkileşime baktığımız zaman özellikle yeni fikirler, yeni idealler, yeni çevreler ve seyahatlerle alakalı gündemlerde e, oldukça aktif olacaksınız. Belki bir seyahat planınız olabilir, belki yeni bir eğitim planınız olabilir. Bu süreçte fikirsel anlamda e, aktivitenizin arttığı bir süreç söz konusu olacak sevgili teraziler. Ancak 10 Mayıs tarihinde Merkür Retro Hareketi'ne başlayacağı için seyahat planlarınız veya hukuksal gündemlerle alakalı bazı aksaklıklar ortaya çıkarabilir. O yüzden o tarihe kadar tamamlamanız daha doğru olacaktır. Güzel bir süreç olsun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili akrep burçları. Merkür'ün ikizler burcu geçişi haritanızın 8. evinde etkili olacak. Ortaklaşa gelir ve giderler. Eşin maddi durumu, borçlar ve ödemelerle alakalı alanlarda... Yeni bir takım gelişmeler söz konusu olabilir, elinizde toplu bir para geçebilir, bir borcunuzu kapatabilirsiniz. Bunun yanı sıra eşinizin maddi durumuyla alakalı da ilgilenilmesi gereken olumlu durumlar ortaya çıkabilir. Ancak 10 Mayıs tarihi itibariyle Merkür'ün retro hareketine başlaması bu eylemi 10 Mayıs tarihinden önce planlamanız gerektiğini göstermekte. Aksi halde bir takım aksaklıklar ve gecikmeler söz konusu olabilir. Sevgili akrepler görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Sevgili yay burçları, Merkür ikizler burcundayken 7. ev konularında hareketlilik olacak. Bu özellikle ikili ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar alanında gündeminizin yoğunlaşacağını, varsa partnerinizin hayatındaki değişimlerin sizin üzerinizde daha çok tesir olacağını gösteriyor. Tabii burada yeni bir ilişkiye başlamak, yeni bir ortaklığa adım atmak için 10 Mayıs tarihine kadarki süreci değerlendirmek doğru olacaktır. Çünkü orada 10 Mayıs tarihinde Merkür retrosu başlayacak biliyorsunuz. Dolayısıyla bu alanda gerçekleştireceğiniz önemli kararlar ve adımlar için bu süreci değerlendirmek yerinde olacaktır. Sevgili değerler, görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlak burçları, Merkür'ün İkizler Burcu geçişi haritanızın 6. evinde etkili olacak. Özellikle iş hayatınız, sağlığınız, düzeniniz ve rutinlerinizle alakalı gündemleriniz yoğunlaşıyor olacak. İş hayatınızdaki sorumluluklarınızla alakalı ve birlikte çalıştığınız kişilerle alakalı diyaloglarda artış gözlenebilir. Bir iş değişimi, rutin değişimi veya diyete spora başlamak gibi düşünceleriniz varsa eğer 10 Mayıs tarihine kadar başlatmanız yerinde olacaktır. Çünkü Merkür Retrosu başlayacak bu süreçte ve burada bir gözden geçirme süreci söz konusu olacak. Merkür Retrosu'nda da sağlığınızla alakalı check-up'lar yaptırabilirsiniz. Gündelik işlerinizi organize edebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçları. Merkür'ün ikizler burcu geçişi haritanızın 5. evinde etkili olacak burada özellikle aşk hayatınız yaratıcılık konuları ve bununla beraber çocuklarınızla alakalı gündemler ön plana çıkacaktır. Yeni projelerde bulunabilirsiniz. Yeni yatırımlar yapabilirsiniz. Aşk hayatınızda hareketlilik söz konusu olabilir. Ve risk alma eğiliminde olabilirsiniz. Sevgili ko burçları Ancak bu adımları 10 Mayıs tarihine kadar atmanız yerinde olacaktır. 10 Mayıs tarihinden sonra Merkür İkizler Burcu'nda retro harekete başlayacak. Dolayısıyla eski aşklar tekrar kapıyı çalabilir. O saatte yapılan yatırımlar Sonradan sıkıntılar oluşturabilir. E, mevcut adımları, ilk adımları Merkür Retrosu öncesine atmak yerinde olacaktır. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili balıklar. Merkür'ün ikizler Burcu geçişi haritanızın 4. evinde etkili olacak. Bu geçiş özellikle ev, yuva, aile, yaşanan alan ve aile büyükleriyle alakalı gündemleri tetikleyebilir. Ve bu gündemlerle uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Birçok balık burcu için taşınma yer değişikliği gibi konularda söz konusu olabilir. Ancak bu adımları 10 Mayıs tarihine kadar atmanız yerinde olacaktır. Zira 10 Mayıs tarihinde İkizler Burcu'nda Merkür Retrosu başlayacağı için bir gözden geçirme süreci olacaktır. Ancak yeni adımlar adına çok da uygun bir süreç içerisinde olmayacağız. Umarım güzel bir süreç olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Evet, Merkür İkizler Burcu geçişine dair kısaca bir video paylaşmaya çalıştım. Bu süreçte tabii ki Merkür konularda daha rahat hareket edeceğimiz bir durum söz konusu Merkür İkizler Burcu'nda oldukça rahat bir konumda bulunmakta. Haritamızda İkizler Burcu'nun ilk dereceleri hangi alandaysa bu alanda yeni girişimlerde bulunabiliriz. Videoyu dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olursanız, videoyu beğendiyseniz beğene tıklarsanız ve aşağıdaki zil tuşuna basarak bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Ve yorumlarınızı lütfen benden esirgemeyin arkadaşlar. Danışmanlık ve iletişim için Instagram instagram.opikusastoleje hesabı veya opikusastoleje.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Beni instagram üzerinden de takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.